Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yine sizinle bir hard disk arttırma videosuyla karşınızdayız. Cihazımız Lenovo modeli Lenovo IdeaPad 120S 11 IAP diye bir model. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilirler bizim hard disk arttırma videolarımız vardı. Hard artırma arttırma videoları genelde Celeron cihazlarda veya Intel işlemcili cihazlarda yapılıyor. Sebebi bu cihazlar üretilirken e, MMC disk üretiliyor. 64 GB, 32 GB gibi e, kapasite, disk kapasiteleri üretiliyor. E, ve bu disk kapasitesi e, yetersiz kalıyor bir süre sonra. Çünkü Windows 10 güncelleme aldıkça e, harddiskinin içerisinde yer kalmıyor ve cihazınız artık yavaş çalışmaya başlıyor. Ve bir süre, bir süre sonra e, sistem artık çalışmaz hale geliyor. Bu cihazda da aynı şekilde arkadaşlar ee, bu cihazda e, şu şekilde, normalde batarya, batarya e, performansı çok iyi cihazlar. Genelde zaten bu amaçla üretiliyor yani uzun süre e, kullanım yapılsın diye 6 saat, 8 saat batarya ömürleri giden cihazlar. Ama bu cihazlara dediğim gibi MMC disk takıp e, hiçbir şekilde e, M2 SATA veya normal SSD disk takma imkanı sağlamamış bu cihazlara. E, biz bu cihazların ee, diğer cihazlarda olduğu gibi disk artırımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Ee, MMC disk e, aynı halde duruyor depolara kullanıyoruz ve e, art olarak biz e, SSD disk M2 disk takıp e, size sunabiliyoruz. Bu disk takıldığı zaman çalışmıyor tabii ki aktif etmek de gerekiyor çünkü bu anakartlar bu dizayn üretildiği için. Basic bir dizayn ile üretildiği için pasif hale alınmış. Yani hiç port yok diyebilirim. E tabi biz bunun veri yollarını takip edip e, aktif hale alıp o şekilde e, sizlere sunuyoruz. Bu müşterimiz de aynı soruna bize cihazını getirdi arkadaşlar. Disk yetmiyor. Sistem donuyor vs. E, şimdi bu, bu cihaza biz uygulamamızı yaptık. E, müşterimize 256 GB hard disk fiyatı verdik. SSD fiyatı verdik müşterimiz onayladı ve montajını yapıp sistemini kurduk şu anda aktif halde çalışır vaziyette müşterimize teslim edeceğiz bir saniye hemen şey göstereyim ben disk boyutunu da göstereyim şu şekilde arkadaşlar şimdi göstereceğim daha yakından Normal e, 32 GB MMC disk var bu cihazda. E, aynı zamanda bizim taktığımız e, 256 GB diski de e, ikisini aynı anda kullanabiliyorsunuz. Biz sistemi 256'ya kuruyoruz. Diğer sizin e, dahili diskinizi depo olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, bu cihazda bu şekilde tasarım olarak güzel e, şık bir tasarım üretilmiş ama dediğim gibi bu cihazlarda ee, MMC disk büyük problem. Ve hiçbir şekilde artırım imkanı sunulmamış bu cihazlarda. Ee, sizin de böyle bir cihazınız varsa veya bu tip bir cihazınız varsa MMC diskli bize e, araştırmamız için gönderebilirsiniz. Takılabiliyor mu takılamıyor mu? Çünkü böyle birçok model cihaz var. Ve e, çaresiz kalıyor insanlar açıkçası. Disk takılamıyor. Disk yetmiyor. 32 GB yetmiyor. Harici bir USB'den taktığınız zaman sistem kuramıyorsunuz. Sistem çalışmıyor. Böyle kronik bir sorun bu arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir cihazın varsa yardımcı olabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonunda beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler diliyorum. <gülüyor> Playgrounds will last if you try to ask, is it cool?